Hepinize değerli selamüktüm arkadaşlar. Ben Muhammediyim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, Ensar Beysaçız arkadaşlar. Zunga 1 VS 1. Evet Pavla evet. Hoş geldin Ensar. Hoş bulduk. Evet ben başlayalım arkadaşlar. Ben e, silah almayacağım. Evet bir sürprizim var Beyse'ye <gülüyor> biri aldım. Görüyor Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyorum biliyorum biliyorum. Ya arkadaşlar şimdi ne? E ee, bence İnşallah Ensar bence yanına ben mendil al. yanına. Yanına Yanına şey al. Peçe de <gülüyor> göz Ya <gülüyor> <yunluğunla> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar ben benim ben gladyo tarafında de. durayım dedi. Gladyo tarafında sen başla dedi. 1 2 sıkıntı yok dedi. Bakalım ne olacak. Hadi şey ya. yani. bakalım. Sen, sen şey yap, şey, şey, şey tarafında dur. Arkadaşlar bu arada işte, gri ekranını çözdüm, gri ekran sorununu. yanlış attım. Oy! Gladyo kazandı. İkili bomba almış. Ay, çarda iki bomba. Aa, ikili bomba o zaman ciddi almanın vakti geldi. Arkadaşlar MP7 ile oynamaya çalıştık. Oğlum adam bıçak da aldı. Var ya kesin bu. Kesin bıçak da aldın ha. Yok, lan, bıçak aldı. Ay. Odama ya, ya, bomba. Şimdi o elinde pini aldı yakalım yakalım <gülüyor> Çık, yavak lan seni bombaya alınca? bombayı görence çok şaşırdım ben normal bomba zannediyordum sok bomba seni bir baktığım ukiyle bomba artı 5 bizimki de artı dört koçum yani ne yapıcam? bu bomba nereye ne gidiyor? Ne bilmiyorum, bilmiyorum. şeye <gülüyor> gitti mi kapıya? hayır Aha, hadi sen evet. diğer evet. tarafa bak Ay! Bulamaz yok kasabın. Oha. Oha, Ne oldu? iş. El <gülüyor> <gülüyor> Aga ben yeniliyoruz lan. Adam, adam bir <gülüyor> Arkadaşlar, siz Ben yani, birazdan alacağım. Çok rushladım. Hafif aldım adama Şimdi biraz şey yap. Bir dakika. Şu bu Şunun neydi mesela? Şimdi mi? Gitti. indirdim. Git onu nasıl nasıl işlemedin? Işlemedin? Ben burdum oğlum. Ben buradaydım. Ben buradaydım. Tam burada. Oraya, oraya mı? Var. var. var. var. Ama seni sen ben sana Söyle. demem. Söylemem oğlum niye söylenir? <gülüyor> ben diğer tarafta atacağım mesela. Oraya. Gitti mi gitmedi mi derse Ben öyle diye tahmin ediyorum. Şöyle bir dediğim yok. Oy yolumdan geçtim. <gülüyor> OHA OHA NAPINI <gülüyor> bir, bir bal yok ya OO ya. Quantum. Oğlum Neye at mantıklı. Arkadaşlar bende de kuantum olsa ben de atarım Olum Artı altı M6LFR ve Kuantumum var <gülüyor> Bir de şöyle yapacağım Bir de şu bomba yapacağım Bu bomba nereye gidiyorlar? Şey bir bomba Neredesin sına, Neredesin sına Ben görmüyorum. Görmüyorum derdi mi? Çok hap. Hadi. Şu, Hadi. Silah, şu silahı şu silaha bakın ya. O onun kapıya geldi O seni durduğun yere. Yuuu. Gelmeni diye hatırlıyorum. Ama bilmiyorum. O adam. Arkadaşlar, maç çekişmeli gidiyor da yani. Ben maçı birazdan alacağım. Ben ikişeye bomba çok kapıyı hop Oo, Aa, 60 can Bu ne oğlum ya, başlarım lan ben böyle oyuna Ne ölmezsin abi 60 can olum Olum bomba 60 bomba şuraya geldi lan Tam üstüme gelmedi bomba İki cikman lan İki cikmanım vardı abi Tekerliği attım ben Nasıl, Nasıl ölmedi Bak bomba şeye gitti, tekerleğin biraz yanına gitti, sen yanlış Oğlum hemen atıyor oynuyor, bazen hemen atıyorum. Ben bekliyorum işte. tam oraya getiriyorum. Neyi atıcam, Oo. ne? Oooooooop! Şaka yaptım. Yine gidiyor. Hopp! Ayy, nasıl? Kral değilsem benim şansım yok Hiç şansım yok. Wow. Ay tek yemiyor. Abi, Diyorum ben, tek yemiyorsun ya. Duyelim sana bak. Tek yemiyor. <gülüyor> at. Tek atmıyor AWP. Göğüs vurdum bir de. Göğüs vurdum. <gülüyor> <gülüyor> ha şimdi şey AWP çok an... At... Çok kötü ya AWP. Kar 98'e monsaydı şimdi. yap tek at. Bak bak bak, bak oğlum. Oğlum ya. Hadi bakacağım. Bak yapacağım. Hop. Lan video da botlu botlu. Şöyle yapmak lazım be. Hop be be dedi. Oğlum videoda mantıs bana te bastı. ama o olmaz. Yok, askal oluyor. Her Obanın yanına gidiyor o hasta oldu kapıya bomba ha direkt kapıya yum마 da normal açıyorum tek yemiyor yetemek çıldırsıוaudun ne tek yemiyor ya tek yemiyor arkadaşlar oğlum sana awp olan표 Formas. Ya kardok orda biz Oğlum Scottla aynı şey Böyle bir şey mi var skut da öyle vuruyor Ya hani skutla aynı şeyi yapmalar Skut kirli Skut göğücüler daha çoğu zaman tekanlı olur Artı altı tekanlıyor hiç Şu bomba nereye O şey Ben havetli mi aldım bak ya Bala bak ya Kuuu! <gülüyor> Yaa... Niye bağırıyorsun? Tamam. Deli biraz ben de e, sevindim. Video var. Başlık çıktı. Şu cevden attı. video Al içine patladı. Aaaa Ben de, de gördüm. Neyse <gülüyor> işte, altın altı, altı oldu. Altı Bu tarafta çok, şey, çok güzel oldu. Oldu. Şimdi burdan bir <gülüyor> var ya bomba yağmurla no benim bir taktiğim var o bomba taktiği Seni bitireceği Çok geç geldim ya evet. ne? Ne? ne Bir dakika Şu bomba nereye gidiyor bir daha. Kaçtım lan? Ola ben Oğlum, köşeye kaçtım, bir köşeye, bir köşeye, bir köşeye bir kaçtım. Bir ben nasıl ipse? beş. Bak ben ateş şeye kaçtım. Az önce boy. az önce seni AWP'le vurdum. Yer vardı ya en köşe. Oraya kaçtım ben. Nasıl oradan inşedi? Bir de bomba şurayı en lastik tepesinden geldim mi? Ne ya? O <gülüyor> ben Ha? Benim oldu. tarafım geldi sonunda benim taraf. Benim tarafta Ama şimdi arkadaşlar ben yapacağım. bu tarafta daha iyiyim. Şimdi size bir bomba taktiği göstereceğim. Bu bomba taktiğini hayatın boyunca unutamayacaksınız. Çünkü <gülüyor> şimdi arkadaşlar bakın. Şuraya gidiyorsunuz. Şuraya böyle pat atıyorsunuz. Dikkatli izler misiniz? Ha? Kaçmış arkadaşlar. Baba tam lastiğin oraya geliyor. Yoksunu. Bu ne o? Arkadaşlar adamın aldı ya. Dokuz kilim peşim bombayla. Hah bir de en arkada doğru tam. Marketten bir bomba Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> sinirlendim. Kan gelecek görürsünüz. Abi. Burada da iyi dişeye bakacaksınız, bıçağı, sonra, sonra bomba, sonra dişeye tamamen sonra bomba, oyy, rendiş. Kaç, kaç, kaç. Ya Yere düştüm Allah kahretsin. Yere düştüm Kaç yedim abi? 30. Yaa benimle girişim. Benim... Ben bu yıkımda zaten. Büyük bazı belki sen olurdu. Eğer sizse bu Bir de arkadaşlar şimdi size şu bomba taktiğini göstereceğim. Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar bakın. Bu sefer bu tarafa doğru şöyle atıyorsunuz. Aaa. Ayy Gül <gülüyor> Gel Al işte arkadaşlar İşte ya yavrum Görüyor musunuz? Adam direkt oraya pusmuş Pusucuğu Oğlum orası çok güzel Arkadaşlar o zaman size bir sıradan bulma Pat Gitsin Uyyy Gel Gel al Gel Gel gel, gel. gel. gel. gel. Accen kalın. Bir miyim? Ay, o geldi mi? Sakin, hmm. sakin oğlum be, sen sakin ol. saniye bana yani el bana el 20 saniyemiz. Sıkamadın bana. Oğlum o kadar. lan e. e. hayır, hayır hayır hayır. Ben vaat'a e bakamayın. Niye Yok. oğlum kırdın sen alırsın o yüzden. Niye oğlum? London'da bir <gülüyor> e Vat Vat e oturuyor. Bak kesin yine burda ya. ya. <gülüyor> Ama gördün sen beni. Şansa gitti. Evet. Arkadaşlar nasıl elsey attım ama. Arkadaşlar comeback mi geliyor acaba? Buna çok, çok el, el verdik artık. Artık gücünü bitirelim. Şimdi arkadaşlar önce şuraya geliyorsunuz. Sonra buraya tutuyorsunuz. Hop böyle çıkıyorsunuz. Evet şöyle çıkıyoruz. O zaman sen böyle görüyorsunuz. Hoppaaa. Oğun Bozuk Lan oyun Zaman Yani O bombayı atman var ya beni bir o bomba beni viterdi. Bombayı atmasaydı ben seni alacaktım. Kaç çek kaldı seri binde? 23. Eee kaç e, normalde de Hayır oğlum. Ben tam sana bomba atıyordum. Tam olduğun yere. O sırada sen bomba atınca, ben bombamı yanlış yere attım. Heee, bak oradan bunu da aldım. Uff, Ya bu da taktik arkadaşlar, o beklerken bir anda çıkın. Ben ya Yapma be, evliyice alın. Hadi bakalım. Arkadaşlar e, bu arada ikimiz için şey, fırsat sandıkları güzel kendimi çekeceğiz. Evet arkadaşlar. 6 bin uzaklıyorum. 2 haftada bir video atmıyor. Onu bekliyorum. On fırsat sandıkların gelmesin. Oha! Öldüm. Lan, tam ben bombadım. Evet arkadaşlar bomba oldunuz, arkadaşlar az oca bomba taklidi de aklınız alırsın. Belki bir gün size VSD atarsın. Ha o bu sefer başka yere tuttum öyle. O diğeri daha, o diğeri daha şey. Geride olduğun zaman. Bak şuraya gelen pat. Yok. Yalnız, Yalnız var ya, ya. o tek ya, gelişim şey. bakan şey ölmüştürün. Bak bomba şuradan söküyor ha. Onu diyeyim. Ben onu atıyorum. Daha, daha değil ki bombayar söyle Söyle Çok güzel bir çok güzel bir, çok güzel bir, bir bomba atıyorum ki. bir bomba <gülüyor> Arkadaşlar bu taktiği unutmayın. geldi. Sakın. arkadaşlar bu sakın unutmayın bakın. Arkadaşlar bomba mı yıldırdan öğrendim. Yıldırdan öğrendim. Ne ne neyse. Ben, seni biliyorum. ben de sana atıyorum. Rush'a bak. <gülüyor> <gülüyor> ya ya ya. Kambakızı <gülüyor> <yiyin. gülüyor> <Kan -mak izin gülüyor> Kumbak izin yedim, kumbak izin. Ay, o kadar boyunca sonra lan dur ben havalanmıyom lan şey, konsantre olmalıyım. Yanlış attım bombayı. Evet. Rush yoo. Lan. ya. Ayy oraya geçmek yok tane. Hani. Ha, oraya geçmedik ki Oraya geçme içeriye kadar yok Oğlum kapının ordayı Tamam ben de oraya geçeceğim hadi sakin ol Ay buradır şey, O yana <gülüyor> kadar çok yanına geçmek gerekiyor çok yanına tamam orada duracağım ben de sen sakin oradan vuramayacak ki işte, bu adam bir ek biz de bunu yapacağız mecbur Şöyle Yemedi lan Adam yani buraya geçiyor oğlum o sen burda sen buradaydın. Vurma. Tamam, başlasın sen. Başla, başla. Hemen demey abi <gülüyor> almalıyım. Beraber. Be. Arkadaşlar benim kaybetmeyeceğim garanti şu an. Eee sarı hiç sıkıntı. Çok güzel bir comeback. Video başlığı da çıktı. Çok güzel. Video başlığını ben de çıkardım. Ha evet, ikimiz de çıkıyor. Berabere biterse mi? Bu video iğlak like gelirse. Ama berabere beraber bitmedi. Ya. Neyse ya. Evet. Evet. evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hala kanalımıza abone değilsiniz. Aşağıdaki kanalımıza abone olun. Bu videoyu sen çok like'ı bekliyorum.